arkadaşlar bugün farklı bir video ile karşınızdayım ee, gördüğünüz gibi arabada yolculuk ediyoruz ve e, biraz sonra e, ben de yeni arabama kavuşuyorum e, Ayvikenin arabasıyla gidip gelmekten kurtulacağım inşallah çok ee, güzeldi, çok evet. şimdi e, yeni arabamı almaya önce notere gidiyoruz daha sonra e, Renault by ise Erdeğer'e gideceğiz e, yeni arabamız Clio 5 Bakalım bizi neler bekliyor. Ben de size bu görüntüleri paylaşmış olacağım. Arabamı tanıtacağım. Rengini göstereceğim. Ve en sonunda da arabayı ne kadar aldığımı anlatacağım sizlere. O zaman devam edelim. Oraya geldik. Ee, sosyal mesafe olacağı için şimdi maskemi taktım. Şimdi plakamızı alacağız ve oradan sonra e, Erdeğere doğru geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi plakamı aldım. Ee, maskemi de şimdi kuytu bir yere geçmeyeceğim. Çıkararak size bir şeyler anlatayım dedim. Çok kısa sürdü işlem. Zaten Demir sigorta ortada buradaydı hemen ilgilendi. Ee, şimdi buradan Erdere'ye geçiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi erde erdeyiz e, geldik maskemiz hazır sosyal mesafemizi koruyarak birazdan içeri gireceğiz e, arabamı ilk defa göreceğim e, heyecanlıyım bu yüzden dolayı e, bizimle ilgilenecek olan bir Turgut Bey var Turgut Bey de e, sağ olsun, hani baya ilgilendi 3 aydır arabamı bekliyordum bu virüs süreci olsun e, hem de Renault'un fabrika çıkışı süresi olsun biraz beklemiştik o zaman artık daha fazla beklemeyin değil mi ben geçiyorum Hoş bulduk Turulu Bey, nasılsınız? İyi, tokalaşamıyorum artık ama şöyle bir, bir taraftan da video çekiyorum. Hani böyle bir günde şey olsun diye hem de size de ne kadar yardımcı olduğunuzu anlatacağım. <gülüyor> Önemli değil. Biz plakamızı aldık, geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Tamam, geçelim. Arkadaşlar şimdi benim arabanın yanına geçiyorum ilk defa arabamı gördüm plakaları takılıyor şu anda ee, Şu anda size gösteriyorum Arkadaşlar şimdi Turgut Bey bizi arabanın başına getirdi Sami Bey şimdi ilgilenecek Sami Bey bize arabayla ilgili birkaç şey anlatacakmış O zaman sözü Sami Bey'e veriyorum ben Sami Bey merhabalar buyurun Bagaja geçelim. Bagaj açma düğmemiz tamponun altında. Şey değil, i̇ki alarm seti ve yangın düğmemiz burada. Evet. Şurada Yedek isteplemiz var. İstepmesi Kirko Bijonatara ve çeki demirli. Evet. Çok güzel. Bu da depo kapağımız sağ tarafta. Anahtara uh -huh. vermiyoruz. Kapılar kilitliyken aynı zamanda... ...depo kapağını kilitliyor. Kapı kilitlenince o da kilitleniyor. Tabii. Okey. Kapılardan birisi açık mutluluyor. Hı uh hı. -huh. Uh -huh. Çocuk kilitleme arabanı. Uh hı -huh. hı. Sağ sol iki arka kapı da var hangi zaman. Tamam. Tosu katlamıyoruz. Bu taraf çiftli. Karşı taraf olaraktan olarak Aynı zamanda şurada isofix çocuk koltuğu yerleri bir İki tane çocuk koltuğu sağlı sollu koyabilirsiniz. Okey. Evet. Aracın bakımlarını 20 binde veya yılda bir yaptırıyorsunuz. Hı -hı. Garanti süremiz de iki yıl boyunca sınırsız veya 3 yılı 100 bin kilometre garantimiz var. Hı hı. Açma mandalamız aynı zamanda. Hı, hı bir mandalamız var. Soğudon, çektiğimiz var. Hı hı. Ön kapıç kapıçı açabiliyoruz. Şurada da bir izolasyon görüyorum sanki. Evet, evet güzel. Keçe şey var burada. Hı hı. Cam suyumuz şu anda seviyesi. İyi. Tamam. Hı hı. Ben doldurdum onu. Hı hı. Onun dışında motorda herhangi bakmanız gereken bir şey yok. Hı hı. Cam suyunuz azalırsa onu tamamlarsınız. Evet. Onun dışında garanti kapsamında olduğu için araç, hı hı. herhangi bir aksama ellemeyin. Garanti kapsamından çıkabilir çünkü. Tamam. Yine bilin diye birkaç bir şey göstereyim isterseniz. Hı hı. Sigorta kutusu, hı hı. aküsü, artı kutup başı şurada, hı hı. artı, eksi kutup başı, hı hı. pradyatörsün. Her şey tamamdır şu anda zaten. Okey. Seneye bugün veya 20 bin kilometre sonra hı hı. tekrardan buluşacağız. Tamamdır. Buyurun direksiyon alayım size. Okey sene, ben mi? geçeyim yavaştan. Geçiyorum arkadaşlar. Buyurun. Sağ bastığımızda da sağ ayarı Aşağı yukarı sağ ve sol ayarı Ön cam düğmeleri Arka cam düğmeleri hı hı. Arka tarafın çocuk cam kilidi Çocuk cam kilidi Bu yandığı zaman arka tarafta çocuklar Camlarla oynayamaz Yani camları açılıp kapanamaz Aynen Açılıp tamam. kapanamaz. sadece siz buradan açıp kapatabilirsiniz Tamam Bu, Bu ekranın parlaklığını artırıyor Azaltıyor hı hı. Sol taraftaki Sağ taraftaki de farın yükseklik ayarı farın. Evet. Yani evet. öndeki farların, farların şöyle. Aynen, yukarıya aşağıya. Tamam. Farlar şu anda otomatikte. Tamam. Evet. Gece gündüz kendisi yapıyor farlar. Tamam. Sadece siz arka sisi açmak istediğinizde kendinize kendinize doğru çektiğinizde arka sis farını açıyor. Arka sislerken zaten var. Arka arka toban lambası geçiyor aynı zamanda. Hı hı. Altta tamponda tek. Ha tane. şurada altta. Arka, arkada. arkada evet. hı, tamam. Evet. Arka. Fark edilmek için. Anladım. Hız sabitleme düğmesi, hız sınırlama düğmesi, tamam. yükseltme, düşürme ve sıfırlama düğmesi. Tamam. Şuradan yol bilgisayarımız dijitaliz göstergesi. Yağ değişimi 20 bin kilometre veya 12 ayı, ayı, ayı tekrardan gösteriyor. Evet. Lastik basınçları sıfırlı uzun bas. Bu okları tam tamam. ortalayıp iki sene birden bası tuttuğumuzda basınçlar veya yol bilgisi. Nereye gelirseniz gelin ana kilometre ve kalan yakıt haricinde hı hı. sıfırlar. Yakıt tüketimi mesela 100 kilometrede ne kadar litre yaptın. Yine dijitalize geldik. Tamam. Şuradan da radyoya veya eko moduna geçelim. Artık kurcalayarak insanlar bunu Tabii. görecektir. Sol taraftaki ana kilometremiz hı hı. sağdaki yakıt kilometresi. Yakıt derken yakıtınızı sıfırlanabilen. Yakıtınızı aldınız, Sıfırladın. kilometre gider diye. Tamam, okey. şekilde. Zaten buradan güvenlikten ha. çıktıktan sonra yani 300-400 metre ileride Opet var. Hı hı. Opetten yakıtınızı alabilirsiniz. İçinde Sersin ne de. kadar yakıt var şu anda? Opet'e gidecek kadar. <gülüyor> Çok güzel ya. Peki, tamam. O şekilde geliyor fabrikadan maalesef ki. Yani. <gülüyor> tamam. Telefon ne marka bu arada. Efendim? Telefon... Samsung. Samsung. Iphone olsaydı eğer CarPlay uygulaması var. Samsung'ta da şöyle bir şey, onun programını yüklemeniz gerekiyor ama ancak ee, Türkçe sürümünü hı hı. kabul etmiyor. Hı. Tamam fark etmez. İngilizce sürümünü yükleriz. İngilizce sürümünü bulabilirsiniz. Hı hı. Onu indirip, şey, yükleyip şey yapabilirsiniz. O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Nasıl? O zaman... Navigasyonu açabilirsiniz. Hı. E, ve WhatsApp'ı, işte Whatsapp ve navigasyon. Öyle burada ekranda görebilirim. Her şey aynı. Evet. Tamam, okey. Telefonu açma, kapatma buradan. Bluetooth. E evet. Tamam. Telefonu açma, kapatma. iPhone'da Siri uygulamasını açaraktan şu tuşu kullanabilirsiniz. iPhone Siri. Ama iPhone bağlamanız bu gerekiyor. Bu araba iPhone'a göre program. Evet, var. evet. <gülüyor> ee, <gülüyor> ben mi alsam acaba? Ben <gülüyor> halbuki iPhone'cu bu arada. <gülüyor> iPhone ne yapalım? telefonu şu komutu siz kullanabilirsiniz. Siri'yi açıyor zaten evet. otomatikten. Okay. Bu şekil. Burada silgileriniz. Arka silgiyi çalıştırma buradan. Kolu kendinize çektiğinizde önce masa atıyor. Hı hı. Tamam yapmayalım şimdi. Bir arka <gülüyor> Baya püskürtüyor yüzden Tamam yapmayalım. <gülüyor> şimdi ben e, yan tarafa geçmeden önce bir de koltuk hı hı. ayarlarını göstereyim. Hı hı. Şunu çektiğimizde sırtımızı yatırıyor. Bu da koltuğu hı. alçaklık Ay. ve yükseklik ayarı. Okay. Bunu şimdi Altta var. Geri, geri, geri doğru geri. geri doğru gitmek için nasıl yapmam lazım? Kolu kendinize çekin. Evet. Çekil ayarlayabilirsin. Geriye mi yaslayacağım? Gitmiyor. Tam çekilir mi şu an. Evet. Ha tamam biraz sertmiş. Okay. Anlaşıldı tamam bu da. Aşağı yukarı yerinde. Arkadan yapalım. Tamam onu ayarlayacağız. Geri, geri mandalımız zaten. Direksiyon okay. ayarınış şuradan. Tamam onu biliyoruz. Her arabada olduğu gibi. Şuralara birazcık fazla şey var. Onları kurcalayacağız. Valla ne diyeyim bir sürü tuş var arabada, bakacağız. Evet. evet şunu hafif çevirelim. Radyonun sesini açma, kısma. Evet. Doğru evet. USB radyo, Bluetooth moduna geçme. USB'ler şurada. Tabii, çift evet. USB, Aux girişi, çakmaklık şarj yeri, evet. çakmak ve küllük yok araçlarda. Evet. Aslında gelmiyor. Şuradan da frekanslara geçebilirsiniz. Tek. Hmm, şurada bir tane Veya döner bir şey güzene, var. Veya tıkladık tamam. üzerine listede var. Şuradan kayıt olan listeleri de geçebilirsin. Mesela tamam. Power FM. Ön ayarlara gelin, bire bası tutun mesela. Kaydedin. Power FM'i kaydedin. Okey. Veya TK'dan gelin. Aynı zamanda frekansları siz kendiniz de buradan bulabilirsiniz. Şu şekilde hızlı geçip <gülüyor> veya buralardan mesela çeken frekansı 94.7 <gülüyor> Power Pop. Onu da ikiye kayıtlayalım mesela. Tamam, okey. Herhalde bakarız. listeyi kullanırsınız zaten. Evet. Buradan bu şekilde veya ön ayarlardan kendi kaydettiğiniz frekansları da geçebilirsiniz. Ee, son çıkan model arabalarda e, CD, Player yok herhalde. CD yok artık. USB ile. USB ve Bluetooth. Tamam. Aynı zamanda bir de AUX var. AUX'u çok kullanmazsınız zaten kablosuz geldiği için. Bluetooth'a geldiğinizde telefondaki müzikleri çalmaya başlar. Hı hı. Yani hı. YouTube'dan bir şey açtığınızda... Ee, buradan Bluetooth'la bağlanıp çalabiliyor. Tabii tabii. Çalabiliyor. geliyorsunuz. Hı -hı. Buradan BT Audio'ya geldiniz otomatik Hı -hı. telefondaki tamam. kendi müziklerini çalıyor. Ee, YouTube'a girerseniz YouTube'daki müzikleri çalmıyor. Anladım. O da güzel. Telefon bağlantısını yapalım isterseniz. Telefon bağlantısı şu an bunda olduğu için yapamayız herhalde. Tamam Çekim tamam. Çekim yapıyor. Sorun değil. Ee, Onu ben yaparım herhalde. iPhone'la isterseniz. Yok bu Samsung'u tamam, bağlayacağız. Tamam. <gülüyor> ee, burada tarihimiz, saatimiz. Hı -hı. Aynı zamanda... Eser Akün olarak kullanıcı adını ben kendim kaydettim. Teşekkür Sınırsın. ediyorum, Sınırsın. ediyorum Sınırsın Sami Sınırsın. Bey. Buna geldik akıllı telefon yazdımlar. Radyo, müzik. Müzik de e, USB'deki müzikleri çaldırırım için. Taktığımızda zaten otomatik genelde geliyor. Bir tane telefon bağlantısı. Bir tane USB yanımda getirdim aslında. Tamam. Ona bakarız ileride. Bakalım Denim, yapalım. Evet, Bismillah. Şu anda otomatik kendi kendine açtı. Evet ilk çıkan şey de yolcu yalnız. Park <gülüyor> <gülüyor> etme yardımına geldik. Hı hı. Buradan park sensörünün seslerini değiştirebiliyoruz. Üç tane sesi var. Hı hı. Bu şekil böyle. Bir de bu şekil. Tip 1. Bir... Genelde tercih edilen 2. Nasıl dersiniz? Ben tip 1'i beğendim. Tamam. Evet tip 1 daha iyi bence. Okey. Buradan ses şiddeti var. Aynı zamanda var. sesini de yükseltebiliyorsunuz veya düşürebiliyorsunuz. Evet, tamam, ses Kaç şiddeti olmasını isterseniz var. Dört iye. Otomatik kapı kilitleme. Hareket haline geçtiğinizde kendi kendine kapıları kilitleyecek. Tamam. O da kalabilir. Işıkla silecek, geri vitesi aldığınızda arka sileceği otomatik kendi kendine çalıştıracak, yıkama sonrası silme, ön cama su attınız, arkasından hemen sevgileri çalıştırması. Sağ tamam. olun. Işık sinyalli karşılama, komandayı bastığınızda sinyaller açması, sessiz sinyalli otomatik kabin ışığı. Bip bip sesi, sessiz Hı -hı. sinyalli dediği aynı zamanda. Hı -hı. Sistem burada kullanacağınız genelde bas sis ayarları. Şuna geldiniz, bası orada tizi değiştirebilirsiniz. Telefon bağlantısını geçtik. Aynı zamanda buradan... Telefon zil sesi. Tabii. Buradaki ses farklı. Telefondaki sese göre. Aha. Tamam. telefon çaldığında oradan bu sesi duyacağız. Tabii. tabii. Bu sesi kapalı. Bastığınızda. Tamam. Yazılım insanları, ekran. Bunları pek kullanmayacaksınız zaten. Hayal <gülüyor> Geçelim. Onun dışında... Şurada start-stop düğmemiz var. Oldu ki... Nerede? Çıktık. Pardon ben göremedim. Şurada. Evet. Aracı çalıştırdığımızda. Evet. Şuraya bastık. Bu ışık yandığı zaman iptal durumda. Oldu ki buradan çıktınız. Kısa bir mesafede akü toparlayana kadar stop etmeyecektir araç. Hı hı. Ama şöyle söyleyeyim. 1-1,5 bir, bir kilometre gittikten sonra araç yavaştan akü kendi kendini toparlamaya başlar. Tamam. Sabahları ilk çalıştırmada motor soğukken... Veya klima tam gazken Şu şekildeyken Evet Genelde start stop devreye girmez Çünkü Mantıklı. çok enerji çektiği için O yüzden devreye girmiyor Tamam Ama normal kullanımda Karolifer kapalı Motor sıcaklığı Diyelim mesela 80-90 çizgilerinde diyelim Hı -hı. Orta çizgilerde Stop etmesi gerekiyor aracın Siz bunu ışık yanar durumuna getirirseniz stop etmez Oldu ki buradan çıktınız 5 kilometre bir yol aldınız. Tamam. Lambalar çıktı, lambalarda durdunuz, ayağınız frende. Evet. Araba stop edecek. Evet. Frenden çektiğinizde çalışacak araba, gaz evet. basıp devam edeceksin. Yani start stopu biliyoruz zaten. Bu şimdi yanınca start stop aktar, iptal. i̇ptal. Evet. Buna basarsam ışık yanmasa start stop zaten doğası gereği devrede. Sürekli devrede. Tamam. Şimdi gelip iptal ettik ya şu anda. Evet. araç çalışıyor. Stop ettik. Aracı bir daha çalıştıralım, devreye girecek şimdi. Devreye girdi. Biz buna basarsak iptal ediyor yani. Tamam, okey. Her stop edip çalıştırmamızda o devreyi alıyor tekrardan. Tamam. O şekilde. Eco modu biraz daha yakıt tasarrufu sağlar fakat çekişten de düşürebilir aracı. Tamam. Nasıl dersiniz ekranda, karşıda ekranda gösteriyor. Eco yeşil evet, şurada evet, yazıyor. Evet, evet. Süper. Normali aldım ben, siz isterseniz Eco modunu alabilirsiniz. Tamam, Eco'da alabiliriz. 4-3 akarlarımız. Evet. Tabi kilitlemeleri, zaten otomatik kendi kendine kilitleyecek. Evet. Kullanmanız gerek kalmayacak. Klima karoferlerimiz mavi, soğuk, kırmızı, sıcak. Hı hı. Maviyi alalım havalar ısındı artık Klima açık durumda şu anda Araçı devirday mı? Arka cam rezistansımız hı hı. Şu sıfır kapalı konu USB aux girişimizi gördük Çakmak şarjını gördük de Bir de L var Evet L'yi çok böyle yakından Görmediğimiz bir L de ağır ileri devir Ağır ileri devir Evet yani hangi koşullarda bunu kullanmamız gerekiyor? Dik yukarı çıkarken ve dik aşağıya inerken. Çok dik bir ne yokuş varsa. Bir fazla kullanmayacaksınız. Bayır aşağı inerken. Evet. Yukarıya çıkarken de gaza çok basmanıza gerek. Yani bassınız dahi araba zaten gitmeyecek. pati çekmeyecek yani. Ee, gazı köklemem, köklemememizi sağlıyor o zaman öyle mi? Evet evet. Yani şöyle söyleyeyim. Gaza... Ucuna dokunduğunuzda mesela pati çekmeye başlıyor ya karlı evet, havada. Evet. L'ye aldığınızda hani ilk basmadan biraz daha şeye kadar bastınız dahi araba pati çekmiyor. Hmm, ağır. ağır devirde gidiyor. Ağır çok ağır bir Aynı. güç araba uygulamaya da, başlıyor. Yavaş yani, yavaş. karda veya buzlu yolda evet. arabanın bayırda kalmasını engelliyor benim. Evet. Yani D'nin aslında yavaş Ağırlaştırılmışın. ilerleyeni. Anlaştırılmış. Okey. Evet. Mesela çoğu araçta sport modudur. Hmm. Devri yüksek tutar bunda ağır devir. Anladım. Tamam. S'nin tam Aynen. tersi aslında. Aynen. S'nin tam tersi. O şekilde. Okay. Burada kitapçığımız var. Çok güzel. Sekerden, aklınıza takılan bir şey olursa. Beni de arayabilirsiniz. Aynı zamanda kitapçıktan da bakabilirsiniz. Tamamdır. Bu güzel. Yani bu monitörle ilgili herhalde kullanma kılavuzu falan tabii eseri. Tabii. Hepsi, hepsi içinde hepsi var. Tabii tabii. yazıyor içerisinde. Çok Aynı güzel. Aynı zamanda Renault Sport uygulamamız var. Renault Sport uygulamasında da aracın servis randevusunu seneye bugün veya hı hı. yılı doldurduğunuzda veya kilometreyi doldurduğunuzda hı hı. geleceksiniz yani. Servis randevusunu oradan alabilirsiniz. Hı hı. Veya oldu ki Herhangi bir arıza ışığı yaktı. Hı hı. Siz hareket halindeyken. Renault Port uygulamasına girip orada ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Bu Google, Google Play'de çıkıyor. mi var? Nasıl? Bu dedi Renault Port dediğiniz Google Play'den indirin <gülüyor> Renault Port uygulamasını. Tamam. Direkt zaten sizin nasıl Instagram, Facebook Evet. Aynı gibi o şekilde. Orada buluruz. Aynen ekranınıza geliyor. Okey. Girdiğinizde aracın şasen numarası plakasını tanımlıyorsunuz. Okey. O şekilde direkt devreyi alabiliyorsunuz. Onun dışında Buraları aynalım, evet. bluetooth konuşmada sizin sesiniz buradan Hı -hı. gidecek karşıya karşı taraftan da sesi hoparlörlerden geliyor. geliyor. Bu şekilde başka sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olabilirim. Başka? Hayırlı Hı -hı. uğurlu olsun güle güle kullanın. Teşekkür da. ediyorum. Aynayı ayarlamayı nasıl yapıyoruz? Biraz sert gibi geldi, ellemeyeyim dedim. Normal. Normal mi? Yani, heh, tamam. Okey. Şöyle. Sert olması bilgi daha iyi en azından çok oynamaz yani yerinden eliniz çarptığınız zamanlar. Okey, çok teşekkür Hayırlı ederiz Sami Bey. Rica ederim. Ben de çok. Artık e, videoda, e, yorumlarda bir soru gelirse ben size sorup artık ona göre cevap veririm tabii, arkadaşlara. Hadi. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Okey arkadaşlar o zaman. Biz yavaş yavaş arabanın dışına çıkıyoruz şimdilik. Arkadaşlar arabamızı teslim aldık. YouTube'a <gülüyor> ve Sami Bey'e çok teşekkür ediyorum ben de. Emekleri gerçekten buna kalmaz. Ee, siz de geldiğiniz zaman kendilerine ulaşırsanız gerçekten sizinle girebilebirler. Ee, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Şey. Arabamı binip gidiyorum. Buyurun. Siz kendinize iyi bakın. Geçtiği <gülüyor> çıkarttık. Teşekkürler. Hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Artık. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi Thank you.